Merhabalar. Bu videoda Winchill'de konteks tipleri olan product ve library'den bahsedeceğim. Örneğin bir product'a geldiğinizde, mesela drive sistemini genişlettiğinde burada birçok yeni sekme görüyorum. Bunların çoğunu aslında kullanmıyoruz. Bunlardan en çok kullandıklarımızdan bahsedeyim. Örneğin en üstteki details product'la ilgili genel detayları veren kısımdır. Örneğin ürünün adı, açıklaması, işte sahibi o ilk oluşturan kişi otomatik olarak işte sahibi ve owner oluyor Kim tarafında oluşturulduğu gibi bilgiler var burada önemli olan aslında end item yani son ürünler product altında end item olarak işaretlediğiniz end item olarak belirlediğiniz ürünler sizin sattığınız ürünler anlamına geliyor örneğin benim bu productın altında 2 tane sattığım ürün varmış bunlar neymiş? birincisi şu tıkladığımda mesela şöyle bir motor bloğu ve ikincisine geldiğinde de komple bir drive system şaftıyla motoruyla şimdi sizin bir product altında birden çok end itemimiz olabilir genelde hani bir tane olsa da sattığınız son ürün birden çok da olabilir Örneğin bir telefon üretiyorsunuz onun bataryasını ayrıda satabiliyorsunuz bu batarya end item oluyor telefon da aynı şekilde end item oluyor Winchill de end item diyoruz ve end itemleri product altında detailsan görüntü diyoruz. İkinci, burada en çok kullanılan tabi Browse'la e, bilgiye ulaşırken kullandığımız Folder. Örneğin Brakes'in Folder'sına geldiğimde, burada bir klasör yapısı ve bu klasörlerin altında ürünle ilgili dataları göreceğim. Burada mesela Quality dokümanlarını görüyorum, satın alma dokümanları bunun altında, CAD dataları, CAD klasörünün altında e, gibi. Ve bir diğer kullandığım alan, Team. Takım. Bir Product'ı Winch'le görüntüleyebilmek için takımın içinde ekli olmanız gerekiyor. Yani her bir kullanıcı Winch'le login olduğunda örneğin ben burada break sistemi sadece görebilirim. Bir başka kullanıcı işte Drive System altında çalışıyordur. Sadece onu görebilir. Birisi Golf Kart'ın altında çalışıyordur, onu görebilir. Product'a erişme yetkiniz olması için Team'in altında ekli olmanız lazım. Takımın altında roller mevcut. Bu rollerin altında ekli olmanız gerekiyor. Mesela ben şu anda Cevay olarak Breaks altında Product Manager'ım ee, ve Product Manager tam yetkiye sahip Product'ların altında. Buraya kendi rollerinizi oluşturabiliyorsunuz. Siz buraya geldiğinizde farklı roller görebileceksiniz yani. Ve her rolün yetkilerini tanımlıyorsunuz. Burada işte Members gibi, işte Reviewer gibi, Approver gibi default roller var ama buraya genelde firmadaki Title'larınızı, işte Design Engineer, Tasarım Mühendisi, arge Mühendisi, arge Şefi, arge Müdürü gibi rolleri tanımlayıp onlara yetkiler verdikten sonra bu rollerin altına kişileri ekliyoruz. Yani rol bazlı çalışıyor sistem. Ve dediğim gibi Product'ın altında o Product'ı görebilmek için en az Guest olarak ekli olmanız gerekiyor. Guest de en düşük yetki sahip. O sadece Product altındaki tüm veriyi görüntüleyebiliyor. Hiçbir şekilde değiştiremiyor, Checkout edemiyor, Check-in yapamıyor. Sadece görüntüleyebilen misafir, kullanıcı Daha sonra Product altında bir diğer kullandığınız alanda Workspace'ler, tasarımcıların alanı Burayı zaten daha detaylı anlatacağız ama tasarımcı Kendi bu product altındaki Workspace'lerini görebilir Bunun içerisine girip bunu Creo'yla ya da başka bir CAD programıyla ile Workspace'ine girdikten sonra orada Çalışmasını yapıyor Product altında kullanacağınız yerler bunlar